Bu video birazcık karışık. Bu video içerisinde bayağı karışık duygular içerisindeyim. Aynı zamanda videonun formatı da birazcık karışık. Louis Tomlinson'ın İstanbul konserine gittim ve 2013-14'ten beri bir One Direction hayranı olarak çok değişik duygular içerisindeydim. Öncelikle tek başıma gittim konsere. O bile genel olarak çok değişik bir deneyimdi. Ve bunun üzerine bir de Lütfi Musnun canlı görmüş olmak daha da değişik bir deneyimdi. O yüzden en iyi çekilmiş konser vlogum olduğunu söyleyemeyeceğim. Eee videoya geçelim. Just have a cup of tea, you know? I mean, it's like them fucking avocados, you know. What's wrong with avocados? Trendiest food of all time. No, Let me see. Massive, massive thank you to every single person in here. It's as simple as this. These fucking unbelievable shows would not exist without all of you. So thank you, thank you, thank you. I love you all. I'm Thank <laughs> you. to see a singer cymbal But I never cared for love It's a church about romances And to work on the praise It's And it's only for the praise Sleeping on the problems Like we saw them in our dreams Wake up early morning And still under the sheets Lost in my head Spinning again, to find what to say. come here Uzun lafın kısası. Gerçekten hayatımda unutmayacağım bir akşamdı. Ya hala inanamıyorum yani. Hala işten bunun için izin alıp, sabah 2'de gidip, yani 2'de değil, öğleden sonra 2'de gidip, akşam 9'daki konseri, sırayı beklemem, sırada arkadaşlar edinmem, kabus bir sıra deneyimi yaşamam. Ardından konser, konserin kendisi. Sonrasında eve dönüş maceram ve eve dönüş maceramda da bir sürü insanla tanışmam. Yani gerçekten çok değişik bir deneyimdi. Bir daha asla yaşamayacağım bir deneyimdi yani. Belki de yaşarım bilemeyeceğim artık ama yani bu benim için bir ilk oldu yani o yüzden çok değişikti. Özellikle bir de hayatımın en azından ergenlik dönemindeki çok çok büyük bir yeri olan Van Direction'ın bir üyesini canlı görmek ve hani... Bence biz ile bakıştık bu arada. Ben bunu savunuyorum. Louis bana baktı, Louis beni gördü. Ben onu gördüm zaten de o da beni gördü. Yani ben eminim bundan. Her neyse. Çok değişik bir deneyimdi yani. Gerçekten sözün yetmediği noktadayım yani. Gerçekten çocukluk hayalimdi ve gerçek oldu. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. siz lütfen beğen butonuna basmayı. Beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Siz Louis Tomlinson konserinde miydiniz? Yorum olarak yazmayı unutmayın. Aynı zamanda Instagram'ımı takip ederseniz çok sevinirim. Evet şimdilik gidiyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.